Kendime masa matı aldım. Eskiden okul müdürlerinin masasında falan olurdu bunlardan. Hatırlarsınız belki. Ben ahşap masa kullandığım için üstü böyle yamuk yumuk duruyor. Biraz olsun düzeleceğini ümit ediyorum bunu kullandığımda. Benim aldığım Orbit Key'in masa matı. Düz masa matlarından biraz daha farklı. Mesela bu kısma kulaklık kalem falan koyabiliyorsunuz. Bir de burası magnetik olduğu için böyle direkt tak tutuyor. Bir de burada gizli bir bölmesi var. Buraya da böyle kağıt mat evrak falan bir şeyler koyabiliyoruz. Çok şık durdu bence çok havalı.